Aşağıda verilen fonksiyonları grafikleriyle eşleştirin. Elimizde D, A, B, C var. Hemen B'den başlayalım. Kök x'e en çok benzeyen o. Kök x'i çizersek şöyle bir şey olurdu. B ise biraz daha kaydırılmış ve yata eksende çevrilmiş. Çevrilmiş olması negatif karekök olduğunu gösteriyor. O halde şu ikisinden biri olmalı. Aşağı doğru iki birim kaydırılmış, yani negatif 2 olmalı. Bu iki fonksiyonda da negatif 2 var. Kök x'in grafiğinin tersi olacak şekilde çeviriyoruz. Sağa doğru 1 kaydırıyoruz. Eğer sağa 1 kaydırıyorsak, kök işaretinin altında x-1 görmeliyiz. İkisinde de var. Peki hangisi b, hangisi c? Videoyu durdurup bir düşünün. Aralarındaki fark. Burada başta 2 var, burada yok. Yani 2 ile çarpılıyor. Yani bunun eğimi daha dik olmalı. Daha çabuk negatife gitmeli. Bakın, c grafiği daha hızlı aşağı iniyor. İsterseniz bazı noktaları bulup deneyelim. x 1 olduğunda, kökün içi 0 olacak. x eksi 1 eşittir 0. Ve her durumda da y değerimiz negatif 2 olacak. x arttıkça, Burası 2 kat hızla negatif değer alıyor. Burada y, eksi 2 iken eksi 4 oldu. c ise eksi 2 iken eksi 6 oldu. yani 4 birim düştü. Ama burası sadece 2 birim düştü. O halde b grafiği başında 2 olmayan fonksiyonun grafiği. Tabii c' de belli oldu o da başında negatif 2 olan fonksiyon. Şimdi bu ikisi kaldı. İkisi de yata eksende çevrilmemişler, dikey eksende çevrilmişler. O yüzden kökün altında ne olursa olsun negatif olacak. Aslında hangisinin hangisi olduğunu hemen bulabiliriz. Sadece kök x'in grafiğine göre ne kadar kaymış olduklarına bakacağız. C iki birim yukarı kaymış. İlk fonksiyonumuza bakalım. gx de iki birim yukarı kaymış. Ayrıca sola doğru da bir kaymış. Normalde sola doğru bir birim kaymışsa kök içinde x artı 1 olur. Ama dikey eksende çevrildiği için negatif olacak. Yani eksi alacak. O yüzden de eksi x, eksi 1. Yani x artı 1'in negatifi. Tamam, bu de. Elimizde bir tek bu fonksiyon kaldığına göre bunun grafiğinin de a olduğunu anlıyoruz. Zaten baktığımızda da gayet mantıklı. Yukarı bir birim kaymış. Yani artı 1. Bunu da x artı 4'ün negatifi olarak düşünebiliriz. Yani sola doğru 4 kaymış. Doğru yaptık.